Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. Son 16 takım belli oldu. 3 Temmuz Salı gününün ikinci maçı, Kolombiya-İngiltere maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 19. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Kolombiya takımı toplamda 6 kere Dünya Kupası'na katılmıştır. Turnuvaya katılmak için, 18 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 galibiyet, 6 berbabellik ve ve yeni ilgi alarak turnuvaya katılmaya hak kazanmışlardır Kolombiya tak futbolu oynamakta olur seyirciye futbol keyfi vermektedir hücumda orta sahadan kanatlara topu veren ekip kanattan ceza sahasına girerek tehlike oluşturmaktadır savunmada ise zayıf gözüken ekibin turnuvadan çıkma ihtimali vardır İngiltere takımı ise turnuvanın favori takımlarından eleme grubunda rahatlıkla birinci olan ekip dünya kupasına katılmaya hak kazanmıştır hücumda ise kanatlardan ve orta sahadan, uzun paslarla gol bulmaya çalışan tecrübeli ekip, savunmadı ise, az gol yemekteler. Bunun sebebi ilerideki oyuncuların, geriye koşması, rakip oyuncuların, toplu oynaması için alan bırakmaması, iyi bir savunma örneği oluşturuyor. Tecrübeli ekip çeyrek finale rahat bir şekilde çıkacaktır. Peki Kolombiya ve İngiltere maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %24 oranla Kolombiya kazanabilir.